Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'teki en gizli detaylara bakacağız. Yani mesela emzin telefonunun ekranında poka olması falan filan. Bugün sizlerle beraber en gizli detaylara bakacağız, ulaşacağız. Şimdi şurada Mr P'nin taleti ya bu. Neymiş? Bakalım. he tamam. Riko'nun gözü e, Nani'nin kafasının gözüyle aynı. Onu demeye çalışıyor. Bakın. Şu Riko'nun gözü bu Nani'nin gözü. Kafasının gözü şu. Küçük olan. Ve sonraki detaya geçelim. Burada 8 bit var bir tane. 8 bitti. Arasındaki fark Bunu pek anlayamadım ama bu neymiş? Oha, Tik kaktüs mu atıyor? Nasıl ya? Spike değil ki bunu kaktüs atacak. He Leonla galiba şey ee, atışlarını karıştırdıklarında oluyor. He Leon bir yandan bıçak atıyor, Tik bir yandan bomba atıyor. Öyle dönüşüyor arkadaşlar. Brawl Stars'a hoş geldin diyor. Bize yaşını söyle diyor. Adam 13 yapmış. E, pen burada. Şarapınar parçaları da burada. Jessie'nin taleti var. Nani burada. Bu nasıl bir şey ya? Ben acaba Brawl Stars'a kaç olarak kaydettim arkadaşlar? Kaç olarak kaydettim acaba? Hatırlamıyorum yani. Oyun 2 sene önce başlamış. Şurada kral var. Celem diye bir tane tişört Ne? Sonra burada bakalım. Bu, bu kim? Hangi karakter? Tahmin edeyim. Eee pem, pem, Pem, bu. Süpürgesi var şurada. Şurada bir tane süpürge var. Bakın görüyor musunuz bu süpürgeyi? Burada da var aynısı. Sonra buradaki bize 20 detayı soruyor. Ee, güzel. He tamam. Şey Ruf'un metoru aşağıya düştüğü zaman burası yanıyor arkadaşlar. Tabi Ruf 10 seviye olunca yani Maxlayınca karakteri bu özellik çıkıyormuş. E, belli ki 10 seriye. Şöyle Mr. p hasar işliyor zaten otomatikman. Olarak. Tamam. Bunda ne var? Aa. Tamam. Poco var. Ems resmini çekiyor, fotoğrafını çekiyor orada. Gale'ı göstermiş. Ee, Gale'daki emzin saçının rengiyle Gale'ın pantolonu aynı. Onu demeye çalışıyor. Çok garip, çok garip şeyler ya. Araştırıyoruz öyle arkadaşlar, bakıyoruz. Şurada... Colette'in atışları kendisine doğru mu sekiyor? Aa! Dikkat ettiniz mi? Bir şeye dikkat ettiniz mi? Üstlerinde ok var bakın. Arkadaşlar üstünde ok var bunun. Bakın şurada. Şu. Ok varmış üstünde. Neyse tekrardan devam edelim bizi aramaya Ok var gördünüz mü? Bu da çok gizli bir de gerçekten Sonra burada serseri mortisi gösteriyor Yok bir dakika Bunlar var bunlar var bunlar var Aynen serseri mortisi serseri mortisinin heykeri var o Sonra şu ne? Ah, Spikin çorabı. Spikin çorabı. Gördünüz mü Spikin çorabını? şurada. Burada karanlık Lord Spiky yapmışlar herhalde. Tam bilmiyorum. Ee, sonra burada Primon'un falan böyle bir kafası var falan işte. Primo'nun kafası var, tikin kafası var, Taran'ın, Nita'nın, Bro'nun, e, Sprout'un, 8 bitin Ve bunların gerçek halleri de bu şekilde. Yani kafalarının gerçek halleri bu şekilde arkadaşlar. Ayısı da var Nita'nın. Burada da karanlık Lord Spike'ı göstermiş işte. Evet. Bu ne? Piper'ın tenceresi. Ha yoyo. Yo. Arkadaşlar bu arada bu bir marka. Piper'ın bombasının üstünde yoyo -Yo yazıyor. Aynen. Brown da olabilir. Bilmiyorum iki resim göstermiş yani. Şurada bir tane kuru kafa işareti var. Fark ettiğiniz kadar. Oo! Spike. Spike Reis sen ne yaptın öyle? Spike beni korkutuyor arkadaşlar korkutuyor Spike sen ne yaptın böyle ne yaptın Kaç dakika olmuş 6,20,4 Tamam Evet Şuraya bakalım Spike'ın rozeti, Piper'ın rozeti. Aynı şekilde iki tanesi burada da var zaten. Sonra gidelim, gidelim, gidelim, gidelim, gidelim, gidelim. Gidiyoruz öyle işte. Toparlay, topallaya gidiyoruz arkadaşlar. Buraya bakın. Ember'ın meşalesinin altındaki o anahtarlık mıydı? Nedir işte? İpliğin Altındaki aksesuar Poco'nun gitarında varmış. Yani aynısı Poco'nun gitarında var. On demeye çalışıyor. Ee, şöyle Amber'ın meşalesinin altındaki o aksesuar Poco'nun gitarının en üstünde varmış. Bir de yani şu Brawl Stars'ın hani şu renklendirmeleri gösterdiğine göre belli ki buralarda da bir fark var. Ben daha çok bunu hani kaşlarına falan benzettim. Hani şöyle, bir de şöyle. Dikkatli bakın. Buraya. Nani oyunu? Hmm. Nani gizli mini oyun. Nani'nin oyunu mu var ya. Oradan zaydiyor. Tamam. Şuraya bakalım Ne ki bu ya Anlamadım bu detay ne Aa naninin kafası var Tamam Naninin kafası var arkada Amz'de bir şey yok ki Ha Amz'in telefonda Poco var Kaç sefer söyleyeceğim onu biliyoruz zaten Burada da naninin kafası var Başka bir şey sandım yani Göz var bir tane bunu anlamadım bunu geçelim. Evet videomuzun burada sonuna gelelim bence. Hatta sonuna gelmişken bir tane daha detay göstereyim size. Bir tane bir tane. Tabeladaki 4.19'un gizemi. Bu galiba zamanlamayla alakalı bir şey arkadaşlar. Yani maçın sürenin zamanıyla alakalı bir şey. Ona göre bitiyor. Savaş topunda oynamışlar zaten. Bunları. Öyle adamlar öğrenmişler. Bu da Brawl Stars'taki yasaklanan karakter. Görmüş olduğunuz gibi. Artık şu anda görmüş olduğunuz Mor, Mor tabeladaki Death karakter yok. Çünkü yasaklandı. Ve Brawl Stars'ın 2017'deki hali sol taraftaki Carl'da ne var? Carl'ın gözlüğüyle yandaki yasaklanan karakterin gözlükleri aynı arkadaşlar. Bakın bir Carl'ınkine bakın bir de onunkine bakın. Aynı. Evet videomuzun burada bitiriyoruz. Daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone ol.